Ortaokulda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Mesleğe başladığımda çalıştığım okullardaki teknolojik imkansızlıklar beni zorlamıştı. Her öğrenciye bir bilgisayar düşmüyordu. Bu nedenle dersimi verimli şekilde anlatmakta güçlük çekiyordum. Okulun bilişim teknolojileri sınıfındaki eski bilgisayarlar sürekli sorun çıkarıyordu. Yıllar sonra aradığım koşulları çalıştığım okulda buldum. Pandemiye kadar her şey normaldi. Derken kendimi bambaşka çalışma koşulları içinde buldum. Bilgisayar derslerini uzaktan işlemek benim için zor olmadı. Hatta başlarda her öğrencinin bireysel olarak kendi cihazını kullanmasının daha rahat olacağını düşündüm. Ancak zamanla fikrim değişti. Üzerimdeki yükler artmıştı. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler uzaktan eğitim düzenine adapte olmaya çalışıyorlardı. Beni de yol gösterici olarak benimsemişlerdi. Telefonum hiç susmuyordu. Pandemi ile ilgili olumsuz haberleri duymaya devam ederken bir yandan da tüm bunlar yaşanmıyormuş gibi uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere, öğrencilere ve velilere rehberlik etmeye çalışmak benim için zor ve yorucuydu. Onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken her ne kadar iletişim kursak da bu durum beni mutlu etmedi. Okulun sadece bir binadan ibaret olmadığını fark ettim. Okul sorunları bir araya gelerek hallettiğimiz Bazen sevinçlerimizi, bazen de üzüntülerimizi paylaştığımız, takım ruhunu oluşturabildiğimiz, başarılara ortak olabildiğimiz, aidiyet duygusunu içtenlikle hissettiğimiz, doyasıya sarılıp kucaklaştığımız sıcak bir aile ortamıydı. Okul bizim yaşam alanımızdı.